Dostlar yine ben geldim. Yine bir şey istemeye geldim. Yine sizden yardım istemeye geldim. Ama vallaha ben yardım isteyince kendimle ilgili olmuyor biliyorsunuz. Yine tüketici yararına bir şey vardır o yüzden istiyorumdur. En son sizden hepinizden imza istemiştim. Şimdi yine imza isteyeceğim. Fakat bu daha resmi bir dilekçe. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na bir dilekçe sundum. Yine bizim derdimiz ne? Biliyorsunuz 6.502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu, satış sonrası hizmet yönetmeliği, garanti belge yönetmeliği, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği bunların günümüz koşullarına uygun şekilde revize edilmesi yönde taleplerimiz var. Özellikle internet satışlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili mevzuatta çok ciddi boşluklar var. Yine özellikle yönetmeliğin siz kendi televizyonunuzu kendiniz kurabilirsiniz demesine rağmen firmaların kutunun üstüne bir etiket yapıştırıp da yetkili servis kurmazsa garanti haricidir dayatması ile ilgili çok ciddi boşluklar var. Arkadaş, ağa kim, paşa kim? Yani şimdi devletimizden daha yüce bir mevki mi var bizim? Devletin kanunlarından, yasa ve yönetmelikten daha üstün olabilir mi? Firmaların kendi kafalarına göre koydukları kurallar. Bizde bunların daha somut şekilde hani mülga 4077 denilen eski tüketiciyi koruma kanunu bazı hususlarda yeni 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunundan daha etkiliydi bile diyebiliriz. Alaaddin abi'nin kulakları çınlasın sevgili Terasbi, Emmi o bile sürekli aynı şeyi söylüyor. Yani 4077 arıyoruz yani diye. Dolayısıyla Yüce Devletimize, Ticaret Bakanlığı'na bu konuyla ilgili bir baskı oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de sizden ciddi bir desteğe ihtiyacım var. Change.org'da başlattığım imza kampanyası 1600 imza desteğine doğru gidiyor. 6000'e yakın görüntüleme almış kampanya. 1600'e yakın dostumuz da, destekçimiz de imzalamış. Fakat biliyorsunuz Change.org'un herhangi bir yaptırım sağlayıcı herhangi bir özelliği yok sadece dikkat çekmek için kullanabiliyoruz. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olduğum dilekçede e, değerli milletvekillerimiz de bu konuyu görebiliyor. Orada da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin isteyen bütün vatandaşlarının imzayı açılabiliyor. Arada bir fark var dostlar. Change.org'a giriyorsunuz, iki tane tık yapıyorsunuz, tamam imzalamış oluyorsunuz. Fakat e, dilekçe komisyonuna sunulmuş olan e, bir dilekçeye imza desteği vermek için e, elbette ki önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu hesabına kayıt yapmanız gerekiyor. Hem müsaadenizle onu hızlıca bir göstereyim. Hem de hangi yerlerden ne yapmanız gerekiyor onu bir sizlere izah edeyim istedim. Çünkü biraz böyle ya vade Elvacı uğraşılmaz bunlarla ya der gibisiniz biliyorum. Kendinizce haklı da olabilirsiniz ama kendinizi haksız çıkarmak adına da olsa bu milletin refahı için bence bir imzadan herhalde bir şeyiniz eksilmez diye düşünüyorum. Rica ediyorum sizden lütfen 5 dakikanızı ayırın bu dilekçeye bir imza verin. Milletvekillerimizin, meclisin bu konuyla ilgili dikkatini çekelim ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir çalışma başlatmasını sağlayalım. Bu arada ne gibi gelişmeler var söyleyeyim. Birkaç gün önce online platform üzerinden dilekçemi sundum. Önce dilekçem kabul edildi. Daha sonra incelendi. En son bu sabah bilgi geldi. Dilekçem kabul edilip Ticaret Bakanlığı'na sevk edilmiş. Çünkü dilekçeyi doldururken kimden şikayetçisiniz diye soran bölüme yani muhatabımız Ticaret Bakanlığı olduğu için ben ister istemez Ticaret Bakanlığı'ndan şikayetçiyim diye yazmıştım. Başıma bir şey gelirse dostlar artık bayrağı kaldığım yerden biriniz mutlaka devr Çünkü bu verdiğimiz mücadele... Kişisel veya bir şahıs çıkarına değil, tam anlamıyla tüketici toplumu için faydalı bir adım, faydalı bir mücadele. O zaman gelin şuradan ekrandan neler yapıyoruz, neler yapabiliyoruz hızlıca bir geçelim. Google'a yazalım. TBMM dilekçe diye yazdım sadece. Böyle arattım. Bakın en üstte şurada edilekçe tbmm.gov.tr adresi var. Ben bu linkleri açıklamalar bölümüne, bölümüne eklerim. Burada giriş sayfası geliyor hemen karşınıza. Burada kayıt ol seçeneği var. Kayıt ol seçeneğini tıklıyorsunuz. Burada doldurmanız gereken alanlar var. Öncelikle kimlik bilgilerinizi doldurup güvenlik anahtarını girdikten sonra kimliğinizi doğruluyorsunuz. Kimliğinizi doğruladıktan sonra diğer boşta kalan alanları doldurup kaydediyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Kayıt işlemini yaptıktan sonra aynı sayfada bu sefer giriş bölümüne geliyoruz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Altına parolanızı yazıyorsunuz ve buradaki güvenlik anahtarını giriyorsunuz. Giriş diyorum. Bu sayfa açıldığında şurada dilekçe komisyonu yazan bu kutuyu tıklıyorum. Burada dilerseniz kendiniz de sizin şikayetçi olduğunuz bir hususla ilgili buradaki alanları doldurup siz de bir şikayet dilekçesi oluşturabilirsiniz. Ben dilekçelerin bölümüne gidip buradan dilekçe kontrolümü yapabiliyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Fakat sizden ricam şu imzalayabileceğim dilekçeler bölümüne geliyorsunuz. Ve burada arama bölümünde tüketiciyi koruma kanunu yazıyorum ve konu ara diyorum. Hemen karşınıza Adem Muhammed Helvacı çıkıyor. Üç dostumuz imzalamış. İşte nasipse ben yarın buradaki sayfayı sizler sayesinde önce 30 sonra 300 sonra 3000 sonra 30.000 gibi değerlerde görmek istiyorum. Bu imzalar ne kadar yoğun olursa meclisimizin de o kadar dikkatini çekecektir. Sizden ricam sadece bu sayfayı imza vermeniz. Bakın bu zaten benim dilekçem olduğu için bakın imzayı geri al diyor. Halbuki burada imzala diye bir bölüm var. Siz burayı tıkladınız mı zaten imzalamış oluyorsunuz. Netice itibariyle size herhangi bir maddi külfet getirmeyecek. Yasal olarak da sen bunun altına neden imza attın gel bakayım buraya diye de hiç kimse size bir soru sormayacak. Tüketici hukuku adına bir fayda sağlamış olacaksınız. Bu konuda sizin desteğinizi rica ediyorum. Burada da zaten orgun kampanyasında durumumuz neymiş? Burada da sayfayı bir yenileyelim bakalım. 1576'dan 1580'e gelmişiz. İşte 1600'lere kadar yaklaşmışız. Evet dostlar sizden ricam bu. Adem Elbacı 2 saat video çekmişsin bu muydu yani? Biz bilmiyor muyuz buralara girmeyi diyebilirsiniz. Haklısınız fakat bilmeyen dostlar olabilir. Ne kadar basit olduğunu da anlatabilmek adına da istedim. Dilekçe komisyonunu tavsiye forumundan çok değerli bir arkadaşımız bana hatırlattı. Bu video sayesinde belki de sizin de bir müşkülünüz var. Sizin de şikayet etmek istediğiniz bir husus var. Buyurun size Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Dilekçe Nasıl Verilir videosu. Ben bu videoyu kendime destek istemek için çektim. Fakat Dilekçe Nasıl Verilir kısmını da bir şekilde anlatmış olduk. Dostlar desteğinize talibim. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.